Filmlerde düşük kalitede kameraya yakalanan bir şüphelinin, yüzünün net görünmesi için çekilen görüntünün bir işlemden geçirilerek daha fazla detayın elde edildiğini görmüşsünüzdür mutlaka. Ekranda gördüğünüz görüntüyü örnek alalım. Görüntüyü thispersondoesnotexist.com sitesinden indirip boyutlarını 30'a 30 yaptım. Sonrasında bicubic interpolasyon algoritmasını kullanarak 600'a 600 boyutuna getirdim. Görüntüdeki kişinin yüzü yapay zeka tarafından oluşturulmuş. Biz ona Mert adını verelim. Elbette özellikle yüzleri daha detaylı hale getirmek için tasarlanmış algoritmalar var. Fakat bu basit bir örnek. Gördüğünüz gibi küçük görüntüden büyük görüntüye geçince algoritma yeni detayları eski fotoğrafa göre tahmin etmeye çalışmış. Peki bu nasıl yapılıyor? Gelin biraz işin teknik kısmına bakalım. Diyelim ki 2'ye 1 boyutundaki bu görüntüyü 4'e 2 boyutuna getirmek istiyorum. Örneğin karmaşık olmaması için siyah ve beyaz arasında renkler seçtim. Peki yeni oluşan piksellere hangi değerleri atamalıyız? Benim aklıma ilk gelen yaklaşım görüntünün detaylarını değiştirmeden eski pikselleri çoğaltmak. Görüntünün aynı kalması için bu yeni piksellere en iyi kullanan piksellerin değerlerini atayalım. Yani bu pikselin değeri 240, bu ikisinin değeri de aynı şekilde olacak. Soldaki pikseller ise sıfır değerindeki piksel'e daha yakın oldukları için onun değerini alacaklar. Bu yeni piksel değerlerini grafik üzerinde göstermek istersek böyle bir grafik çizilebilir. Gördüğünüz gibi en yakın pikselin değeri neyse onu kullanıyoruz. Bu yöntemin adı Nearest Neighbor Replacement. Bundan sonra NNR olarak ifade edeceğim. Evet başardık. Resmimiz artık dördeki boyutunda. Ama çok da heyecan verici bir yönteme benzediğini söyleyemem. Çünkü yeni piksel değeri tahmin etmiş sayılmayız. Bu yöntemi Mert'in fotoğrafına uyguladığımızda sonucun bize ek detay kazandırmadığını görebiliyoruz. Bazı görüntüler için bu pek gerekli sayılmaz. Örneğin az sayıda piksel ile balığa benzetmeye çalıştığım, pek de başarılı olamadığım bu görüntüyü büyütürken yeni piksel değerlerinin farklı olmasını istemem. Piksel sanatçıları genelde bu yöntemi kullanırlar. Örneğimizi dönelim ve düşünelim. Bu görüntüyü büyütürken yeni piksel değerlerini tahmin etmenin başka yolu var mı? Grafiği hatırlayalım. Bu iki noktanın arasında var olan değerlerin dışında bir değer elde etmek istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bazılarınızın doğru çizilebilir dediğini duyar gibiyim. Evet, bir doğru çizdiğimiz zaman yeni oluşan piksel değerleri eski değerlerin arasında kalır. Böylece basit bir tahmin yapmış olduk. Örneğimize bu yöntemi uyguladığımızda yeni görüntümüz böyle oluyor. Gördüğünüz gibi yeni eklenen pikseller orijinal piksellerin arasında gradyan şeklinde oluşuyor. Yaptığımızın adı doğrusal interpolasyon. Sonuçları bir kez daha lineer bir fonksiyonla değiştirerek daha gelişmiş bir versiyon olan lineer interpolasyonu elde edebiliriz. Bu yöntemin Mert'in fotoğrafını nasıl değiştirdiğine bakalım. Harika! Yüzün genel hatlarını görebiliyoruz. Bu bize çok fazla detay kazandırıyor. Ama balık fotoğrafında olduğu gibi, pikseller arası geçişin keskin olmasını istediğimiz örnekler için pek kullanışlı değil. Acaba bunu bir ileri seviyeye taşıyabilir miyiz? Verilerimizin arasında onların değerlerine bir doğrudan daha hassas bir bağlantı istiyoruz. Bu ne olabilir? Aklınıza eğri çizmek geldiyse o zaman doğru cevabı buldunuz. Tebrikler. Bu eğrinin fonksiyonunu bulmak için, By-Cubeck Interpolasyon yöntemini kullanabiliriz. Bu yöntemde daha fazla işlem yaptığımız için yöntemin gerçekleştiği zaman bir diğer deyişle işlem karmaşıklığı yüksek olacak. Günümüz bilgisayarları için bu algoritmayı gerçekleştirmek güç sayılmaz. Öyle ki kişisel bilgisayarlarımızın önemli bir kısmı bunu sürekli olarak yapıyor. Tahmin edersiniz ki bu benim balık ismim için iyi bir haber değil. Ama Mert'in yüzünü daha net görebiliriz. Birçok alanda bu yöntem daha fazla detay sağladığından tercih ediliyor. Çok az veriyle bu kadar iyi bir tahmin nasıl yapılabiliyor? Bunu anlatmak üzere, bundan sonrasını muhannede bırakıyorum. Teşekkür ederim Daşir. ByCupic Interpolasyon, ByLinear gibi komşu piksellerin ortalamasını alıp, bilinmeyen pikselleri doldurur. Ama ByLinear interpolasyonda Komşu 4 pikselin ortalaması hesaplanırken, y-cubic komşu 16 piksel ortalamaya katkı sağlar. Ve bunun yanında daha yakın olan pikseller daha ağırlıklı hesaplanır. Bu fotoğrafa bakalım. Y-cubic uyguladığımızda renkleri yumuşak bir şekilde değiştiğini görebiliriz. Bay kubik interpolasyon iki boyutlu bir kubik interpolasyondur. Buna göre, kubik interpolasyonun formülünü kullanarak Bay kubik interpolasyon elde edebiliriz. Bay kubik interpolasyon işlem karmaşıklığı Big O notasyonunda n karedir. Bay kubik interpolasyon Photoshop gibi fotoğraf düzenleme programlarında birçok alanda kullanılan bir algoritma. Her gün kullandığımız kameralar düzgün fotoğraflar elde etmemiz için In-Camera Interpolation kullanıyor. In-Camera Interpolation metodunu anlamak için ilk önce kameraların nasıl çalıştığını gözden geçirelim. Kamera sensörleri her piksel için RGB spektrumundan sadece bir tane renk yakalayabilir. Interpolasyon kullanarak diğer iki rengin değeri tahmin edilir. Bu fotoğrafı örnek olarak alalım. Kameralar yeşil rengi insan gözünden iki kat daha fazla yakaladığından yeşil renk ağırlıklı görünmekte. Kamera sensörü fotoğrafları bu şekilde yakalar. Fotoğrafı büyüttüğümüzde her piksel için sadece bir renk yakaladığını açık bir şekilde görebiliriz. İnterpolasyonu kullanarak fotoğrafı düzeltip normal renklerle görmemizi sağlar. Resimlerin boyutlarını değiştirerek, dipolama alanlarından tasarruf edebiliriz. Ekranda gördüğümüz bilgileri Adobe'nin resmi sitesinden aldım. Tablodaki bilgilerden fotoğrafın daha küçük boyutlarda sakladığında daha az alan kapladığını görebiliriz. Bu yüzden sosyal medya sitelerinde fotoğraf yükleme zamanını azaltmak için siteye bir fotoğraf yüklemek istediğimizde Belirli boyutlara kadar yüklenmesi istenir. Burada sunumumuz bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.